Merhaba. Bu fotoğraf Kuala Lumpur Havalimanı'nda. Termal kabarıyla gelen yolcuların ateşini ölçüyorlar. Bu bir önlem. Sık kullanılan bir önlem. Bunun sebebi Çin'deki yeni bir salgın. Ve bu yeni salgının sorumlusu ise bir koronavirüs alt tipi. Koronavirüs deyince aklımıza SARS virüsü geliyor. SARS oldukça tehlikeli ve 700 civarında insanın ölümüne sebep olmuş bir hastalık. Ve bu grafikten göreceğiniz üzere çok hızlı bir şekilde yayılan bir virüs bu. Özellikle öksürük. Ateş ve grip benzeri belirtiler ortaya çıkartıyor. Sonuçta zatürre, pinovani ve ciddi solunum yetmezliğiyle hastalar hayatını kaybedebiliyorlar. İşte Çin'de ortaya çıkan bu hastalığın merkezi köken aldığı itibariyle Wuhan şehri ve bir haftada 3000 vaka görülmüş. 30 ölüm olmuş ve giderek artıyor. Peki diyeceksiniz ki bu şehrin bir özelliği var mı? Var. 11 milyon nüfusu var ve bir ulaşım merkezi. Yani buradan Çin'e yayılan çok sayıda yolcu var. Bir de Çin'de Ay nedeniyle tatil var ve insanlar seyahat ediyor ve böylelikle hastalığın bulaşma ve çevreye yayılma şansı oldukça yüksek. Havalimanlarında bir takım önlemler almışlar. Komşu ülkelerde özellikle Çin'den gelen yolcular termal kameralarla ateş ölçümüne tabi tutuluyorlar. Bir diğer önemli nokta her salgın hastalıkta olduğu gibi maalesef bu hastalıktan sağlık çalışanları da etkilenmiş. Ve Çin'de biliyorsunuz uzak doğuda maske kullanımı oldukça yaygın. Bu şekilde korunmalara rağmen bu durum ortaya çıkmış. Ve dün Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. Dedi ki bu iş sadece Çin'de değil komşu ülkelerde de Güney Kore'de de. Ve aynı zamanda dün Seattle'da Amerika'da bakın binlerce kilometre uzakta uçakla gelmiş bir yolcu da Hastalık saptanmış ve hastaneye yatırılmış. Peki bu hastalık nereden çıkmış? Bir balık pazarından çıkmış, hemen balık pazarını kapatmışlar. Sadece balıktan köken almıyor bu, insandan insana da gelişiyor. Fakat sonra yapılan çalışmalar gösteriyor ki kanatlı hayvanlarda özellikle kümes hayvanlarında tavuklardan köken aldığından endişe ediliyor. Burada biraz iğneyi ve çuvaldızı kendimize batırmamız gerekiyor. Neden? Çünkü insanlara zararlı olan besinleri biz hayvan yemi olarak tavuklara yediriyoruz. Kısa zamanda külü alsınlar, büyüsünler ve keselim, yiyelim diye. Sonuçta bu zararlı besinler bu hayvanların bağışıklık sistemini bozuyor ve virüslerin gelişimi için bir konak oluyorlar. Sonuçta Türk Hava Yolları da Çin'den çok sayıda seferli yolcu getiriyor. İstanbul Havalimanı'nda bazı önlemler alınmış. Ve bugün göreceksiniz maalesef bir vatandaşımız da domuz gribinden hayatını kaybetmiş. Böylelikle iş biraz ciddileşebilir. Ne yapacağız? Grip ve nezle benzeri durumlardaki kişilerden uzak duracağız. Öksürenleri ve apşananlara dikkat edeceğiz. Et ve yumurtaları iyice pişireceğiz. Ve ellerimizi yıkayacağız. Bunlar yeterli. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.